Mutfak renkli masa sandalye takımı ismiyle n11.com üzerinden satın alacağınız ev form satışı bu masa sandalye takımı ile ilgili hem sizlere satın alım sürecinde yaşadıklarımızı ve sizin başınıza neler gelebileceğini anlatalım hem de bu takımın kurulumu nasıl yapılıyor onları bir anlatalım istedik. Öncelikle bu basit 4 kişilik mutfak için bir renkli masa sandalye takımı olarak geçiyor. Biz renkli yeni bir masa takımı almaya karar verdik. İnternette bu reklamı gördük. enform.com adresi üzerinde. Ben böyle söylediğim zaman firma reklamı yapıyorum zannedilmesin lütfen. Aksine birazdan hiç de hoş olmayan şeyler söyleyeceğim firma ile ilgili. Öncelikle bizim görselde gördüğümüz ürün stil olarak aynı. Krom ayaklar mevcut. Fakat renk olarak görselde gördüğümüz gibi değil. İşleyişte de zaten firma kendileri bir açıklama yapmışlar. Renklerle ilgili sizlerle telefonla iletibat kuracağız diye. Gerçekten ertesi gün aradılar. Hangi renkleri istediğimizi sordular. Tek tek izah ettik kendilerine. Pembe, mor, mavi, yeşildi bizim renk tercihimiz. Aynı zamanda bizim için önemli olan bir kıstas. Biz ayın 11'inde girdik siparişi. Aynı zamanda da bizim için önemli olan kargo teslim süreci idi. Orada da 18 Mart olarak tarih belirtmişlerdi arkadaşlar ve aynen şu ibare yazıyor. En geç 18 Mart'ta ürün kargoya teslim edilir diye yazıyordu. Satın alım sürecinde sıkıntı yok. Ödeme sisteminde biz hiç sorun yaşamadık. Nonay süreci N11 üzerinden zaten maille sürekli bilgilendirme yapılıyor. Burada da sorun yok. Telefonla arayıp renk teyidinde bulundular. Burada da sıkıntı yok. Sıkıntı ayın 18'inde kargonun verilmemesiyle başlıyor. Biz yine de gün olmadıysa yarın teslim ederler dedim. Ama ayın 20'sinde de hala kargo teslim edilmediğinde eşim telefonla irtibat kurduğunda e, görevli maalesef işlerinin çok yoğun olduğu bu nedenle kargo sürecinin 3-5 gün daha gecikebileceği bilgisini paylaşınca o zaman işte hani ufak bir terslik galiba yaşayacağız diye düşündük. Gerçekten de sağ olsun söz verdikleri gibi 3-5 gün boyunca oyalayıp daha sonra ürünü kargoya teslim ettiler. Kargo süreci bir gün sürdü. Sürat kargoya buradan teşekkürümü iletiyorum. Hem bir gün gibi kısa bir sürede ürünü teslim etmelerinden dolayı hem de kargoyu buraya teslim eden arkadaşın aslında hemen burada bir parantez açayım arkadaşlar. Bunlar büyük desili gönderiler olduğu için kapıya kadar teslim hizmeti yoktur bu ürünlerde. Apartman kapınıza kadar teslim ederler. Ondan sonraki inisiyatif aslında kargo görevlisinin kendisindedir. Bana gelen arkadaş zaten ben dışarıdaydım, eşim de evde yoktu, ee, arkadaşım biz gelene kadar apartman kapısına kadar çoktan indirmiş, abi yukarıya kadar da yardımcı olayım mı diye sordu. Teşekkür ettim, o sorumluluk bana aitti, ben kendim taşıdım geri kalan kısmını. Öncelikle paketleme diyeyim arkadaşlar, oldukça zayıf. Bir hata ettim. Bununla ilgili bir video çekmek gibi bir şey yoktu zaten aklımızda. Ben o çok özensiz, çok da güvensiz olarak paketlenmiş halinin hiç resimlerini çekmedim. Sonradan eşimle konuşurken aklımıza geldi. Bazı ile ilgili negatif bir yorum yapma ihtiyacı duydum kendi sitelerinde. Sonra aklıma geldi, dedi, madem böyle bir yorum yapacağım o zaman takipçilerime de, tavsiyeforum.com adresindeki üyelerimize de alışverişlerde nasıl bir süreçte karşılaşacaklarını Bilmeleri üzere böyle bir video da çekme gereği duydum. Yapacağım o negatif yorumun altına. Zaten bu videonun linkini de paylaşabilmek adına açıkçası. Neyse arkadaşlar ürün teslim edildi. Ürünün geç teslim edilmesinin haricinde aynı zamanda maalesef ne görselde bize gösterilen ne de bizden teyit alınan renklerle hiç ilgisi olmayan yeşil sarı bu siyan mavisi diye geçiyor galiba ama bir de bizim hiç tercihimizde olmayan bir kırmızı renkli geldi. Masa maalesef köşeleri çok oldukça özensiz çıkmış zaten ustanın elinden belli. Buna nazaran bir de sadece bildiğiniz basit ince bir kartonla gönderildiği için ettirme çekme esnasında köşelerde de ezilmeler mevcut. Bilginiz olsun. Ürün teslimatı şu şekilde yapılıyor. Bu parça dikey kolide bir kutu. Şu gördüğünüzde Kare halde ayrı bir kutu olarak geliyor. İçerisinden montaj için şu gördüğünüz vidalar çıkmakta. Yaşadığımız bu ufak da olsa olumsuz süreci sizlerle paylaşmanın sonrasında montaj nasıl oluyor? İşten bittikten sonra da neyle karşılaşacağız? Gelin hep beraber bir de bunu görelim. Güzel oldu. Evet vidalar buradan çıktı. Burada yok. Burada yok. Toplamda 2, 4, 6, 6 tane bile tamam. Şu an montajı yaparken fark ettim. Krom ayağımızın iç tarafında 1 ve 2 adet ezik mevcut. Yani o özensiz paketlemede ben daha fazla şeylerle de karşılaşacağız diye düşünüyorum. Bu arada bu masa daha önceden bir yere takılmış. Ama geriye sökülüp yeniden toplanmış. Çünkü başka bir vida delikleri mevcut üzerinde. Farklı bir uygulamanın vida delikleri var. Montaj için mutlaka küçük de olsa bir şarjlı matkap bulundurmanızı tavsiye ederim sizlere. Bu metrik vidaları takmakta bir sorun yaşamazsınız. Ancak koltuk sırtı ve oturak bölümlerini takmak istediğinizde ee, ağaç vidaları olduğu için onlara elinizde çevirmek biraz can sıkıcı olabilir, bilginiz olsun So Evet böylece dört sandalyemizi de kurmuş olduk. Şimdi bir toparlayalım bakalım. Evet boy biraz uzun olunca böyle burada bacak bacak üstüne atamıyormuşuz. Ben de şimdi fark ettim. Masamızı kurduk. Görsel olarak zaten bizim internette ilk araştırırken gördüğümüz gibi gayet güzel. Mutfak masası işte adı üstünde. Kahvaltınızı gayet rahatlıkla edebileceğiniz uygun bir masa. Ölçü sanki çok az bir tık alçak gibi geldi bana. İstenirse ayarlanabilir. Evet videonun girişinde biraz tabi biliyorum negatif yorum yaptım. Fakat şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Canım biz kaça almıştık? 380. 380 liraya. Dört tane sandalye, bir masa, krom ayaklar ve bu kadar cici bici renkli bir e, dizayn. Ben yine de üreticilere teşekkür ediyorum tabi ki. Ancak samimiyetten uzaklaşmasınlar benim kendilerinden tek ricam o. Ayın 18'i diyorlarsa 18'inde göndersinler. Mor istediysek mor göndersinler lütfen ya da göndermeyecekse arayıp sormasınlar en azından. Çünkü halımızı da ona göre tercih etmiştik biz. Eşim mor rengi çok sevdiğinden dolayı halımızda da mor içerikli renkler, e, pembe içerikli dizayn olsun istemiştik. Renk tercihimiz de ona göre olmuştu. Sağlık olsun. Bu da e, bir sorun değil. Bunda da bir hayır vardır diyeceğiz ve kullanmaya devam edeceğiz. Almayı düşünen arkadaşlar için referans olabileceğini umut ediyorum bu videonun. E, merak ettiğiniz sorular olursa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Bu montajımızın da sonuna geldik. Yaşım 0'a şey kat